Merhaba arkadaşlar, bir günüm anlaşırım videoların hepsinde lütfen alt yazıyı atmayı unutmayın. Lütfen Türkçe alt yazı atın. O e, oyunun alt yazısı görünmüyor olabilir. Lütfen YouTube'un kendi oluşturduğu Türkçe alt yazıyı hayallerden atmayı unutmayın. Lütfen atın öyle daha iyi anlarsınız o oyunu. Like atmayı asalda onu unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.